Çocuklar için ilmektevit-i kadrağın hazırladığı masal serisi kitaplarından katfad Gabeti kitabını birlikte okumaya devam ediyoruz. Bu hikayenin masalın özeti bir kralın vefat eden hanımından geriye kalan iki prens ve bir prensesi ile onları kıskalan bir halalar vardı. Bu bu halalarıyla atlattıkları maceralar ve başlarına gelen hadisleri konu olan masal dilinde bir çabı. Perennüm ediyoruz sizler için. Hem Arapçamızı geliştirmek hem de hoş vakitler geçirmek amacıyla Evet. Kaldığımız yerden devam edelim. Evet. buraya gelmiştik. Prenses elma ağacının zehirli müzikli elma ağacının altında. <gülüyor> ne diyor? Şöyle. وَفِي كُلِّ زَوِيَةٍ مِنْهَا اَنْ اَخَوَيْهَا Yani her köşede kardeşler ne yapacaktı? Ne yapacaktı? Aradı. وَلَمْ تَرَا görmedi. Lehume O ikisi için eseren bir iz. Yani her bölgede, her köşede onlar aramasına rağmen onlardan bir iz bulamadı, görmedi. وَلَمْ ve bulmadı اَمَامَهَا önünde, kendi önünde İlle ancak buldu yani nebetetin otlar, bitkiler ve aşaben ve otlar ve aşaben nedir? Hadra yeşil otlardan ve bitkilerden başka bir şey görmedi. Ve bir şey daha ve bilete ve güzel çiçeklerden bu ve eşcarenkebileten ve büyük ağaçlardan başka bir şey görmedi diyorum. Minhe, o ağaçlardan şecereten, şeceretün bir ağaç ki muhammeletün yüklü bit tüffâhin ahmari kırmızı elmayla Nasıl kırmızı? En nadici, olgun. Bakın, şu resimde sevgili çocuklar, görüyorsunuz değil mi? Evet. Tüve tüffâhu o elma el-meş'ûm um kötü el-levi öyle elmaki ki vasafatü vasfetti ammetühe halası lehe Halasının kendisine vasfetti büyüleyici e, elmalar Li tehtâle bihi li tehtâle hile yapmak için bihi olunla. ''Ala takallusi kurtulmak için min evlâdi çocuklardan ehihe erkek kardeşini yani kralın çocuklarından kurtulmak için tabi kral onun erkek kardeşi bil hadîkatil meshurati sihirli bahçede kardeşinin çocuklarından kurtulmak için vasfettiği halasın kendisine vasfettiği kötü elmalar. Nasıl bir hiletil garip. beti garip, bilinmeyen bir hile. Ellerdi öyle hile ki, zekere telil emiretis sagireti. Küçük prensese zikretti, söyledi ile Ama bilinmeyen. Nasıl şey el beri eti, beri olan, küçük beri, suçsuz, masum elleti öyle masum ki lem teşur hissetmiyor hissetmedi yani içine düşmedi düşünemedi bir neticetin bir neticeti sonucunu me talabetü istediği şeyin sonucunu min ahawayhi iki erkek kardeşinden istediği şeyin sonucunu da düşünmedi. Ve lem talem ve bilmedi en hazi Zairete ve yok ki bu ziyaretçinin elleti öyle ziyaretçi zairete kendisini ziyaret eden ziyaretçinin halası olduğunu da bilmedi. Yani tanımadı. Elleti öyle halaki ki takallusa. Kurtulmayı isteyen hala. Min evladi halihe. Min evladi ehihe evladı, erkek kardeşinin çocuklarından kurtulmak isteyen halası olduğunu da bilmedi, tanımalı. Bölem tecit ve bulmadı. Tehte şeceretü tüfahiyi, elma ağacının altında, illa amudeyni, ancak iki sütun, iki min dendan el-e'midetis sahriyeti taş sütunlardan. Yani ağacın altında iki taş sütundan başka bir şey de bulmadı. Ve talem ve bilmedi. Bakın lem fiili muzarin başına gelir, sonu cezmedir ve manayı olumsuz maziye çevirir. Ve talem ve bilmedi en akhawaiha. İki erkek kardeşinin muhakkak iki erkek kardeşinin kad suhira taşlaştığını da bilemedi. وَتَحَوَّلَا ve İnkılap ettiler, dönüştüler. اِلَهَذَيْنِ Bu iki الْعَمُدَيْنِ Bu iki sütuna dönüştüklerini de bilemediler. اَلَّذَيْنِ Öyle iki taş sütun ki تَرَاهُمَ Gördüğü تَحْتَ شَجَرَتِ تَحْتَ شَجَرَتِ تُفَّاهِ Elma ağacın altında gördüğü iki taş sütuna dönüşüken taşlaşmış kardeşleri olduğunu da bilemedi. Nasıl ağaç? El-musikiyye. müzikli el-mağacı. Evet. Ve fil-vakti lezî o vakitte ki, o vakit ki, kânetil emiretü prenses idi, tebhâthü arıyor idi. Yani o aradığı vakitte fihi an ehvayhe, iki erkek kardeşini aradığı vakitte semiat işitti. Esvar sesler. Yani iki erkek kardeşin aradığı esnada sesler işitti. Nasıl sesler? Tunadiha kendisine seslenen ve tuqul kendisine şöyle söyleyen. hel tuhibbina tever misin? an ta'rifi bilmeyi el tuhibbine an ta'rifi bilmeyi sever misin ister misin mese hadesa ne oldu li akhavayki iki erkek kardeşine el emireyni iki prens erkek kardeşine ne olduğunu bilmek ister misin hel tuhibbine sever misin an ta'rifi bilmeyi eyni akhavaki İki erkek kardeşinin nerede olduğunu öğrenmek iyi sever misin? İsteyer misin? Arzu eder misin? اعتقدوا ki zannediyorum ki enne ki senin ve yok ki sen müşteakatün özlemişsindir. külleş şevki tam anlamıyla lime'rifeti bilme konusunda özlemişsin. me'hadese olan şeyi iki erkek kardeşinin başına geçen şeyleri ölürmeyi de özlemişsindir. Di erkek ve tuhibbine ve seversin min kulli kalbiki tüm kalbinle seversin. Öğrenmeyi bilmeyi bekanehüme yerlerde öğrenmeyi istersin. Tüm kalbinle. Ve lakinnehe fakat o Tezekkeret hatırladı nasihat er salih. Salih adamın öğüdünü hatırladı. Velem tantık tantik ve konuşmadı bir eyi kelimetini. Herhangi bir kelime konuşmadı. Velem tücip ve cevap vermedi mi an eyi sualen herhangi bir soruya. Herhangi bir soruya da cevap ne yapmadı vermedi. Ekhazet el-emire prenses başladı, hani ehazet aldı ama fiili, ikinci fiili müzarinden önce gelirse başlamak ifade ediyor dedik. Ehazet el emiretü el miskinetü masum prenses garip prenses ar tebhethü aramaya fil hadikati bahçede aramaya başladı. An ehaveyhe iki erkek kardeşine. Bi gayri feidetin faydasız bir şekilde, faydasız bir şekilde iki erkek kardeşini bahçede, o sihirli bahçede aramaya başladı. Ve, vatafet, ve durdu, hayreten şaşkın bir şekilde tedri, la tedri farkında olmayarak, bilmeyerek meze fe'al ne yapacağını ne yapacağını bilmeyerek idrak etmeyerek şaşkın şaşkın durdu. Ve et ve dayandı, yaslandı ve melet ve eğildi ale ahadil amudeyni. İki sütundan birine de da dayandı, yaslandı yani. Ahadil amudeyni, iki sütundan birine. Ve şaaret ve hissetti bi huzn şiddetli bir üzüntü. Ale akhavayhi. İki erkek kardeşine karşı da ciddetli bir üzüntü, bir hüzün hissetti. وَسْتَمَرَّتْ Devam etti. تُفَكِّرُوا Düşünmeye فِي hadesi حَدَسِ Onlar için olan şeyleri düşünmeye devam etti. وَرَأَتْ Ve gördü. فَائِرَا bir kuş يَتِيرُ uçan bir kuş bir canibihe etrafında. وَسَقَتَتْ Düştü minhu rişetün. Ondan bir tüy düştü. Cemiletün güzel bir tüy. Cidden gerçekten güzel bir tüy. Ve huve ve o yatiru. O uçarken kendisinden cidden gerçekten güzel bir ne yaptı? Tüy düştü. Ve enhanetin emiretü prenses eğildi ve ahazetin rişetü ve tüyü aldı minel ardi topraktan yani yerden velem te'lem bilemedi enne en allaha şüphe yok ki Allah ersele ileyhe kendisine gönderdi ezihirrişete bu tüyü litünciye litünecciye kurtarmak için bihe onunla eheveyhe iki erkek kardeşini Otü ile kurtarmak için Allah'ın kendisine gönderdiğini ne yapmadı bilmedim. Ve emske'te rışetü emske't tuttu rışette tüyü biyedihe eliyle ve nezarat ileye ve ona baktı tüm mevadaat he sonra onu bıraktı. Al alamudi bütün üzerine. Al sahri Taş sütunun üzerine elleri bi cənibihe yanında olan taş sütunun üzerine bıraktı. Ve fil lahzatı o esnada elleri messed dokunduğu esnada fihe onunla errişetü özür dilerim. Errişetü tüyün dokun, tüyü dokunduğu esnada el acibetü tuhaf şaşılacaksın. Şey. Yani insanın tuhafına giden o dokundu esnada el amudussakhraiy sakhriyye yani tuğ o tuhaf düğün dokunduğu anda dokunduğu anda değdiği anda taş sütü ne yapmadı? Ne yaptı? Bede'e başladı. -amudü sütün hareket etmeye başladı. Ve kable ente temekken emin olmadan önce min ente kule demekten kelimeten ve Ya daha herhangi bir söz söylemeye fırsat bulmadan o taş sütun çocuklar ne oldu? Hareket etmeye başladı. Ve cedet, buldu ennel amude sütunun kehavvele dönüştü ile suretin bir surete bir resme bir şekle nasıl bir şekil suraten uhra başka bir şekilde ve hiye ve o ehuhel ekber ve o resim büyük abisi fasahat teslendi aykırdı müteaccibeten şaşkın, şaşırmış, günler acem, küller acebi, tam anlamıyla şaşırmış bir vaziyette, haykırdı, bağırdı. Lekad, küntte, meshuran, sen büyülenmişidin, ilel amudi, taş sütuna mı döndürmüştün, sahri taş sütün, ellezi öyle taş sütün ki, kütü idin, اَتَّكِ اُوْ عَلَيْهِ Ona yaslandığım taş sütuna sihirlenmiştin, yani çevrilmiştin. فَاَجَابَ اَخُوْهَا Erkek kardeşi cevap verdi. نَعَمْ Evet, نَعَمْ Evet. وَاِنَّ الْعَمُودَ Şüphe yok ki اَفَّانِ ikinci sütun O bizim küçük kardeşimizdir. te ve dair işetetü koy El acci Bete o tuhaf tüyü o ilginç tüyü insana hayranlık ve hayret veren tüyü kakah onun üstünde Hatta yettihavvata ki dönüşsün ile insanin insana dönüşsün Kemer Havatı benim dönüştüğüm gibi o da insana dönüşsün ve yaudu ila suratihi al-ula ik şekline dönsün. Es suratihi al-ula ik şekli. Ve tetecedded fihi hayatu kema kana. Ve olduğu gibi tekrar canlansın, yeniden can kazansın. Tetecedded yenilenmek fihi onda al-hayatu hayat. Şefi hali o esnada hemen yani vadaat el emiretü prenses koydu el rişeter tüyü el acibete bu haftüyü fevq al amudi taş tutunun üstünde koydu fevq üstünde el amudi sakriyi aç febede el amud el amur sutun başladı başladı hareket etmeye başladı. thumma daha sonra tahavvele değişti dönüştü ila surati ahihi. sonra kardeşinin şekline girdi. nasar es küçük kardeşinin şekline girdi. yani küçük kardeşine dönüştü taştı. wa aradet ve istedi akaha es ikinci kardeşini vâkifen vâraet ve gördü, erkek kardeşini gördü, essâni, ikinci erkek kardeşini gördü, vâkifen bi cânibihe, onun yanı başında, yanında durduğunu gördü. fenazarat ile fenazarat baktı, ile semâ'i göğe baktı, ve kâlet ve dedi ki, ehmuduke ya rabbi, <gülüyor> Rabbim, ey Rabb, sana çokça hamdü senalar ediyorum. Sana hamdü senalar olsun. Sana çok teşekkür ediyorum. <gülüyor> Ve sana teşekkür ediyorum. Nîmeteke nimetinden dolayı. Elleti öyle nimet ki en amte bihe Bana, benim üstüme yağdırdığın o nimetine de teşekkür ediyorum nasıl e azamet şükri en büyük şükürle en yoğun şükürle sana şükürlerimi arz ediyorum ve şereke ve ona ortak oldu e iki kardeşi kardeşini bir şükri şükür diye ve alhamdülillah ve hamd tevbe ede. Lillahi Allah. Ve kâlet lehume ve o iki dedi ki hayy bine haydi. Kéi nuxrce şey nahraca ki çıkalım min hadhihi bu bahçeden el fazi'ati kötü kable ay yusibena bize isabet etmeden önce dararum zarar ev veya ezen aharu veya başka bir eza başka bir zarar uğra u başka bir zarara uğramadan önce haydi beraber hep beraber buradan çıkalım diye prenses ne yaptı sevgili çocuklar? Teklif etti. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hepiniz sağlıcakla kalın.